Vallahi olaydan tam yangının nasıl çıktığını bilmiyorum şu anda. Ben gece saat 11'de dükkanımı kapatıp gittiğimde herhangi hiçbir şey yoktu. Gece ben kapattım belli bir saat sonra yangın çıkmış. Yan taraftaki kahveci arkadaş farkına varınca etfaiyecileri çağırmışlar. Sabahleyin dükkana geldiğimde dükkanım hiç ele alınmayacak şekilde dükkanımda iğne ucu kadar dahi hiçbir şey kalmamış. Dükkanım tamamen yok olmuş bir vaziyette. Dükkanımda Bilgisayarlarım, televizyonlarım çelik kasaya kadar yangın müdahale girmiş yani. Çelik kasadaki paralarım komple gitmiş. Şu anda Polatlı Terminali'nde 4 tane esnafın aşağı yukarı tahminim söyleyeyim 2,5-3 milyon civarında bir zayiatı var. Yani Polatlı Belediyesi'nden ve Büyükşehir'den bu esnaflara bir şekilde yardımcı olmalarını istiyoruz şu anda mağduruz. Ne yapacağımızda da şaşırmışız yani. Şu anda zor durumdayız. Tekrar bu malzemeler alacak bir maddi gücümüz falan da yok. Büyük şehirden ricamız bu esnafları bir an önce yardım edip tekrar iş yerlerine kavuşturmasını istiyoruz. Gece 3 sıralarında meydana gelmiş bize gelen telefonda geldiğimizde Bayağı bir e, iki dükkanımız alev almıştı ve itfaiye e, sağ olsunlar üstün bir başarıyla itfaiye mücadele etti. Yangını söndürdü ama dört dükkanımız zarar gördü. Esnaflarımız, dört esnafımız zarar gördü. E, büyük ihtimal elektrik kontandan kaynaklanıyor bu yangın. E, bu durumda öncelikle e, kolluk kuvvetlerimize, itfaiyemize gönülden teşekkür ediyoruz. E, Polatlı Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve hükümetimizin de esnafa e, duyarsız kalmamasını istiyoruz. Yaklaşık dört dükkanımızda 3 milyona yakın bir zarar var, maddi hasar var. İnşallah esnaflarımızın yaralarını sararlar diye temenni ediyoruz. Mağduruz. Yani sahte iş yok, güç yok. Bu da zararımızı devlet büyüklerimizden karşılamasını istiyoruz. Mağduruz. Gördüğünüz gibi. Yani bir devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Ya tabii gece istenmeyen bir hadise olmuş. Elimizdeki bilgiye göre elektrik kontağından kaçak olduğu anlaşılıyor. E, 4-5 dükkanımız hasar görmüş. Ben bütün esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Olatlı Belediyesi olarak biz, zaten biz yapıp bu dükkanları teslim etmiştik. En kısa sürede, hızlı süratli bir şekilde tekrar yapıp eski haline getireceğiz. Vatandaşlarımız, esnaflarımız birazcık e, zaman kaybedecek ama müşteri olsunlar. O bizim sırtımızda o işi yapacağız. Yaparken de yeni talepler de varsa daha iyisini, daha... Düzgününü yapmaya gayret göster. Binaları bir eski getirelim, yapalım. Ondan sonra da hasar tespitlerine göre biz de başka kurumlarda herhalde elinden gelince yapacağız. Şimdi burada belki yeri değil ama arkadaşlar tabii termal hizmetleriyle ilgili yetki, sorumluluk ve bütçe Büyükşehir Belediyesi'nin urdesinde. Biz esnafımız mağdur olmasın diye bu alanı tesis etmiştik. Tabii önümüzdeki yıllarda mutlaka Büyükşehir Belediyesi bir terminal yerleşkesi yapacaktır. Plan bekleniyor. Ee, ama biz en azından geçici sürede geçici süreninde olsa bu hizmeti bir an önce yerine getirip vatandaş mağdur olmasını istemiştik. Ee, yani bizim sorumluluğumuz değildir diye biz bu işin dışında kendimizi düşünmüyoruz. Burada arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. İnşallah en kısa sürede bunu e, bu sorun. Dün neydiyse aynı hale getirelim. Şüphemiz yok başkanım. Ha. Yani, esnaf yani esnaf olmasa esnaf iyiymiş ama yapacak bir şey yok. Olmuş. Keşke olmasaydı görevimiz bir an önce hızlı bir şekilde eskiden gitmiş teslim etti. Bu <gülüyor> <gülüyor> Onlar, Bir de